Kadınlar neden susar? Herkes bilir. Fırtına öncesi sessizlik diye bir tabir vardır. Fakat onun size bağırıp çağıracağı, eşyaları kıracağı anlamında değil. Kendiyle savaş içinde olduğu, bütün hislerinin karman karışık olduğu sonunda daha çok onun etkileneceği bir fırtına diyebiliriz. İçindeki bu savaşa hazırlandığı ve eskisinden daha doğru davranışlar yaparak buradan çıkmak istediği için susuyor olabilir. Yaşadığı hayat içerisindeki yaşanmışlıklar onu çok yormuş olabilir. Yaşanmışlıkların hepsi artık ağır gelebilir. Bir teselliye tutunmak, görmezden gelmek, bazı olaylara her zaman iyi tarafından bakmaya çalışmak, ufacık bir umut ihtimaline tutunmak, bunları yaparken akıp giden saatlerin farkına varamamak, beyninden silemediği cümleleri unutmak gücü kalmamıştır. Geleceğe dair veya başka şeyleri için umudunu kaybetmiş olabilir, yorgundur. İçindeki umudun son tanesi bile kaybetmiştir. Artık toz hayalleri değil, gerçeğin tam da kendisini görmeye başlamış olabilir. Uğruna savaştığı şeyler için yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor olabilir. Hayatında hayal kırıklığına uğramaktan bıkmıştır. Defalarca yıkılan ve defalarca her parçasını alıp yeniden, yeniden ve daha büyük bir istekle kurduğu hayallerinin gerçek olmayacağını anlamıştır. O, dökülen parçaları toplarken can o kadar sıkılmıştır, yanmıştır. Bu sessizliğinin arkasında onların acısına aykırır. Bunun karşısındakini anlaması lazım gelir. Karşısındaki tarafını anlaşılamamıştır. Kendisi tüm varlığı ile savaş verirken, karşısındakini olduğu gibi kabul edip önce onu anlamaya çalışırken, kendisinin nasıl düşündüğünü, sevgisi, aşkı ya da derdini anlatmak için sığındığı kelimeleri anlaşılamamıştır. Bu durum onu çok hırpalar. Herhangi bir cümleyle ile kendisini anlatamaz hale gelir. Güvenliğin yanında inancı da kalmayabilir. Karşısındakinden gelecek herhangi bir kelime ya da davranışa bile inancı kalmayacak kadar güveni de yok olduğu için tek bir cümle etmek istemez. Bir adım kötüsü sadece erkeğine ya da arkadaşına değil hissettiği aşka da güveni kalmamıştır. Bir çıkış yolu arıyordur. Geçmişte yaşananları düşünür. Bu sessizliğin içinde yaşadığı geçmişi bir daha yaşıyor, tüm umutsuzluğuna ve karşılaştığı gerçeklere rağmen tutunacak bir şey arıyordur ancak bulamıyordur. Geçmişte aldığı darbelerin yaralarını sarmaya çalışır, hissettikleri onun zayıf ve güçsüz olduğunu tam anlamıyla battığını anlarsa aslında kendi adına en dayanıklı olduğu zaman olmuştur. Olayları tüm gerçekliği ile anladığı ve kabullendiği için karar vermek üzeredir. Aldığı yaraları sırayla tedavi ederek eskisinden daha da güçlü, kendinden emin, umudu olacak bir şekilde ayağa kalkacaktır. Onun canını sıkmış ya da yakmış olabilirsiniz. Bu halde bile size kıyamayabilir. Yaşattığınız kalp kırıklığına, elinden aldığınız hayallere, size karşı harcadığı emeklerin boşa gitmesine kızgındır. Ancak onu böylesine kırmanıza rağmen yine de sizi düşündüğünden, yanlış bir şey yapmaktan, söylemekten kaçındığı için konuşmak istemiyordur. Sakinleşince belki konuşur diye düşünürseniz daha çok beklersiniz. Kendisi, hayatı eskisi gibi olmaz. Artık eskisi gibi sevememeklidir. Çünkü onun kafasındaki sevgi alt üst olmuştur. Yaşamını tam ortasında aldığı, evrenin bütün güzelliklerini kendisine sunabilecek güçlü olduğunu istediği adam yoktur. İstese de sizi öyle göremez. Kendisi de eskisi gibi değildir. Yani çocuksu bir sevgiyle seven kadın artık yok olmuştur. Hayatı hakkında plan yapıyor olabilir. Yaptığı bu plan, düşündüğünüz gibi beraberlerini kurtarmak veya sizden öcünü almak için yapılan bir plan değildir. Yaşamında bundan sonra ilk önce kendini düşüneceği ve sizin olmayacağınız yeni bir yaşam planıdır. Bir tarafı çok kararlıyken bir tarafı yaşamı boyunca tutunduğu tüm duygulardan kopmak istemediği ve kendisi istese bile eskisi gibi olamayacağı için çaresizse de. Konuşarak anlatamaz bazen. Sessizce size haykırmasıdır gerçek olan. Bir katım sustuğunda aslında en çok onun konuştuğu zamandır. Hissettiği her şeyi gözlerinden okulan bir dille anlattığı için suskunluk size ağır edici, pardon, edici kadar yüksek gelir. Artık kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmiştir. Kelimelerinde olduğu gibi kalbinde de sesini susturmuştur. O gerçekleri kabullenmesini ve kendi yoluna gitmesini gerektiğini öğütleyen aklının sesini duymaya başlamıştır. İşte bu nedenlerden size söylemek istediği tek bir cümle kalmamıştır sayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin dinleyin. 1-